nokta Herkese selamlar ben Can, Can. bugün <gülüyor> yine garip bir oyunla oynamak istedim karşınızdayım <gülüyor> iğrenç geçen bir şeyle ne olduğunu bilmeyim ee, canavarı Normalde oynamayız oyunlarda ama bu sefer oynayacağımız bir oyunla in oyunda karşınızdayım bakalım nasıl olacak Ben de merak ediyorum açıkçası de size deneyeceğim of oh. Böyle kırabiliyorum, kırıyorum. Kırdım. Selam. Böyle mailikte derim. Mouse, mouse diye öğretici gibi. Korkmayın, korkmayın. Lamlam. Giremiyorum herhalde. Burada patladı deney. Şöyle. Evet. Gidemiyorum ama. Benden de korkuyorlar. Şöyle gidelim. Kırabiliyor muyum? Hayır. Şöyle gideceğiz. Baya. Suyun içinde gidebiliyor muyum hocam? Şeye benziyorum, simbiyota benziyorum. Aa, alarm sesini ne yaparsam yapayım, kısamıyorum oyundaki. Çok ilginç bir şekilde. Aa, nereden gideceğim? Suyun alttan yere gidemiyorum. Aa, gidebiliyormuşum. Teh. Sağa tıkla objeleri tutarsın ve onları yürütürsün diyor. Aa, bu gözlerim mi? Bıy bıy. Bıy bıy. Ha, bu şekilde L çıkardık. Tamam. Bu şey Çıksın şöyle yolumuza, e, baya güzel interaksiyonunu sevdim, tabi çok yavaş öğretiyor bana oyun, insanları sana tıkla tut ve onları özümseme, şöyle gidelim, evet, orada bir insan var, sanırım neyin geldiğini bilmiyor, şöyle tuvaletteyken hem de haa, ooo, Oo, bayağı yiyoruz, büyüdün mü peki? kapıyı ha, bayağı insan gibi açabiliyorduk. Çek. Kapıymış. Canavarım ben. Canavarım ben. Şöyle üstten giderim. Canavar dediğin üstten gelir abi. Havalandırma dışında gelen canavar mı olur? Eğilini izleyenler bunu beğendi. Ya, orada da havalandırmadan geliyor mu hatırlamıyorum ama öyle bir şey vardı ya. Ya benzerdi. Aman. Allah aç kapıyı. Aldım. Ağğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğ ah. Yevmi mi senin gibi? Nam nam nam nam nam. İnsanları yemek diyor. Boyutunuzu bir of kafasına vurdum. Senin de kafana. Ağlama, ağlama. Bayağı baya sallayabiliyorum seni Çarpabiliyor muyum? Ooof. Of, of, of. Nam nam nam. Şimdi yelim onları. Nam nam nam nam nam. Nam nam nam. Yani şu kapıya sıkıştı karakterim. O bayağı büyüdük baksanıza. Merhaba. Oooo daha yürürken bir şeylerini yedim. Nam nam nam. Evet sanırım bu canice bir seri olacak. Babababa <gülüyor> ba, ba, ba, ba, bayağı çünkü yiyip bilim. yemem gerekiyor oyunda. Şöyle gidelim. Hemen space içine girebiliyoruz. Tamam. Bu oyunu bayağıdır bekliyordum şöyle bir. Nasıl yapacaklar diye. Bayağı bir işte gösterler. gösterdiler. Aaa. gereken kapıyı açtım. Lefşift bir şey yaparsın diyor. Ne bu canavar isterim. Şöyle yukarı gidelim. Şuş şuş. Abi çok korkunç de şöyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Bayağı korkardım yani. Korkardım ya yani, ölürdüm herhalde gördüğüm anda muhtemelen. Ölüyor, öldürüyordu çünkü. Çekil. Bu ne? Bunun içine girdim ve etrafı kendimden yaptım. Evet orada bir delik açıldı. Ha save, save mi? Save dedik. Tamam. Ha oraya ana kendimizi bırakıyoruz. O bir de iğrenciyiz. biz bayağı üreriz böyle. Yeni bölüme geçiyoruz zaman oradan. Biz bayağı pisliyiz herhalde ya. Öyle <gülüyor> her şeyi yip yip. Aha kırıyorum. Kırıyorum. Bizi, bizi bunlar mı icat etti acaba merak ettim. Ne bu? Biom Campless Lost Breached. Oo oh, tamam. Oo bayağı geliyoruz. Şunları yiyebiliyor muyum? Ha. Şöyle gidelim. E su içinden şöyle dalalım bakalım. Tesise girdik. Aç şunu. Speedrun gibi oynayayım mı ya? Bayağı hızlı gidebiliyoruz ki. Ay bayağı da hızlı yaratık. Ben yarattım. Hep, hep ben mi hep ben mi kaşlarım yaratıkları? Bir kere ben yaratık olayım. bayağı atıl da bir yaratık. Buradan gelemiyorum. Burayı açmam lazım. Tamam. O zaman açtığım yerden gidelim. <gülüyor> e, sanki buradan girmiştik ama şöyle gidelim aşağı. Vallahi çok karışık olacak gibi hissediyorum bu oyunun haritası ama. Şunu açabiliyor muyum? Girmeyelim. Buradan gidemiyorum. Çek şunu. bayağı onları çıkarabiliyorum. Peki ne işe yarıydı bu yaptıkları? Ben onu anlayamadım. Sen yiyebilir miyim daha fazla? Bu ne? Bayağı bir yerlere girdim ama, save mi? Ne yaptım? Oyun bitti herhalde bu bu kadar da buraya yok daha farklı yere geldim. Militer Jackart. Harita değiştirdim ben daha diğer haritada yerler açmamıştım ama. O beni o pervane öldürmesin. Gidelim. Aha, bir insan. Nam nam. Ama benim neden biliyor biliyorum. Bir ses var. İnsan. Seni, insan seni. He, giremiyormuşum ben de. Niye lan? Niye beni fırlatıyorsunuz öyle? Tamam, geliyoruz abi. Nerede o insan? Ah, bak şimdi sürpriz. Düşünsene kapının arkasında böyle bir şey Daha Kalp krizi geçirticem. Bir kalp krizi geçir bakalım. Nam nam nam nam nam kalın da ver kalın da ver ne diyeyim, ne var, ne var. Ah. Ah, şey da kör. Şey da kör. <gülüyor> Canilik değil mi? Canilik kokmaya başladı. Ne <gülüyor> bileyim içimdeki canavar yeni düşeceğim bu oyunu oynarken ne oldu? Oha. Uy. Makarna gibiyim. Ne yapıyorsun? Ne yapmış? Her şeyimi fışkırttım her tarafa. Her şeyimi fışkırtıyorum. Oo. Oh. Bu, bu susar. Kapıyı fırlatmak istiyorum suratına. Çok merak ettim olacak. Olmuyor. Ay yaptım. Merhaba. Of. Şöyle yidelim. Of. Nom nom nom nom nom nom nom. nom. Tamam. Niye giremiyorum buradan? Bundan girecek mi? Bundan giremiyorsun, bundan giremiyorsun. Şuradan gideriz. Tık tık tık tık tık tık tık. E. Ha buraları açacağım. Gidelim. İnsanlar yemezse ama biraz daha özellik olsa iyiymiş sanki. Şöyle edelim. Uf. Uh. O, o, o, kötü vuruyor haa, kardeş, ayıp olmuyor mu? Düşüldüyormuş o zaman geçerim ver ver ver, ben parçalıyacağım seni. Hmm, vurulmamamız gerekiyor, tamam arkadaşlar, bu, bu bu da, o kötü bir deneyim oldu. Bu neymiş? Sprint, Beombs evet. Savleyelim burada oyunumuzu, ha, savleyince şey de oluyor, yenilemiş de oluyoruz kendimizi. Ha bir yeri zorluyoruz par parçalarımızı Hadi Kır! İşte bu. Bu neymiş içine girdim. Ooo yeni özellik aldık. Neymiş bu? Obaa! Örümcek ağa atabiliyorum artık. <gülüyor> tam, tam oldu. Tam Venom'a dönüştüm ha. Şöyle. Bayağı örümcek ağa atıyorum ya. Bir şey götürmüyor da Götürmüyor da. Merak etme örümcek ağa insanları atarsam ne olacak? Lan dur buraya girmiştim ben. Geri, geri, geri, geri. Gidemiyor musun geri? Öfff tekrar yolu gideceğim ya. Yanlış oldu yanlış oldu. Şöyle çıkalım. <gülüyor> tamam şimdi örümcek ağa şurayı açacağız? Gitmiyor. Ha arasından şuranın. Tamam. Opa yine özelliğimizde kullandık. Geçelim aradan. Hopa. Ne oldu lan? Daha var. Allah. Oy parçaladım biraz ortalığı. Herkes herkese herkes Of herkes of of of of Kim kaçıyor ya? Ben bir kaçma sesi diyorum gel buraya Nereden bir ses Bir yerden bir ses geliyor he tamam Sıra size de gelecek Sıra size de gelecek açayım Ofa. Geliyorum sizi pis yaratıklar ya pardon, burada ben yaratık olurum ama. Alışkanlık. <gülüyor> evet, buradan geçemiyorsun. O zaman şuradan gidelim şöyle. Spagetti güçlerimi kullanarak olarak. Bum. <gülüyor> Selam. Ver lan. Etini ver. Şeye de kazandırmıyorsun herhalde Ha, biraz büyümemize etkiliyor, değil mi? Hop. Buraya kadar geldikten sonra evet üste çıkacağız artık artık sonunda başardık üste çıkmayı aşağısı açıldı nereye lan <gülüyor> kafasına düştü dur geliyorum Geçelim bir şeyler daha koy biz gelin düşün. Evet sesler aşağıdan geliyor ekoglade biz bunu önceden keşfettik oyun seni öğretmesine merhaba sen ordaya Of Kafana Gel buraya Gel buraya Bir yere Bir daha yere Bir daha yere falan daha çarpamaz E yani mi konuşturacağım boylar Kimse kusura bakmasın Canavar oynuyorum madem cani oynayayım Şöyle şurayı da saveini açalım Yani oyun genel anlamda bu şekilde bir şeyleri açtığımız Yip yip Aa, Tamam ana, ana geçme yerini açmış bulundum artık Peki buradan gidince ne oluyor Bunu bir açayım Şöyle aşağı inelim. Aga burası neresi? Ya geri çıkabilir miyim üstten ben burayı istemeden girdim. Tamam. Şöyle yukarıdan demiyoruz. Şöyle yandan. Şöyle. Anlattın mı? Mouse'da kontrol etmesi kolay yapmışlar. Eğlenceli olmuş. Bakalım ne yapıletler alacağız. Bir örümcek ağa fışkırtma aldım ama birden fazla atamıyormuşum. Daha fazla atarım diye düşünmüştüm yani. Oh ayağım. <gülüyor> Yo, oyun heyecanlandı da ayağımı vurdum. Yani heyecanlandı dedim biraz. Heyecanlansa merak ettim ne olacağını yani. Evet böyle ilerliyoruz. Nereye geldim? Şöyle böyle gireyim gidemiyorum. O zaman aşağı. Aha tak tak tak tak tak çok iğrenç hissediyorum. Tentacle hentai gibi. Kimin aklına gelmiş ki abi oyun yapalım ve yaratık olsun. Herkes diye, tam güzel fikir de Sorun o değil. <gülüyor> Squeeze in mi? Değil. Oh shit. Neyin içine girdim acaba? Yani sanırım çok yanlış bir şeyin içine girdim ben. Öldün mü? Oha. Oha insan kontrol ediyorum. Ne alaka? Nereye? Tam buradan gidemiyorsun. Exemay, tam helikopterin modelini öğrenmişsin değil mi? Yani Her koşarsın diye koşuyoruz. Heh. şöyle. insana dönüştüm baya baya. anılarına falan mı bakıyoruz bir şey? Geldik. İncele. Açılmayacak diyorsun Tamam. Şöyle, şöyle, şöyle, şöyle. Ya e aşağı nasıl ineceğim buradan? Pull. Geliyor oraya mı? Tamam. Ne beni takip ediyor? Olan çok garip. İnsanlar ne diyor? Bu insan mı oynayacağız? Canavar çok kısa oynadık. Yani daha çok canavar oynamak istiyorum ama bu oy oyunu canavar diye satmışlar. insan mı oynayacaklar? Ne olacak? Bu ne? Tamam kemikler acaba biz bir şey bizi kendi yaratılışımızın hikayesini mi veriyor oyun? Tamam ben anlamadım şu anda buradan tam olarak ne açacağım. Tamam. Bir şey examine diyor. Bu ne? Ulan biraz. Şurada. giriş yok. Allah Allah. Ee, bana yardımcı olabilecek bir interakşin yok mu? Aa. C4 yerleştirme. Peki bu beklediğim bir şey değildi. Patlatın. Peki. Ölmeyeyim Tamam ya. Kendine C4 niye bağladın? C4 video. o? Ha bunu mu patlatacaksın fosili patlat. On bana niye geliyorsun? Lan ha. <gülüyor> Kendine bağlatalım. Bum. Delim. Hızlı gözümünde kaçırmışım ben bunu. Ee ne oluyor? Bir kapı daha. Oyun böyle kapı açarça ilerlediğimiz çat çürt bir şey herhalde, Şöyle gidelim Evet Merak ediyenler varsa benim gibi kariyonu, kariyon bu şekilde galiba hani Ha bunu ben daha önce açmışım burayı Lan biz bu biyomu ele geçirmişiz zaten ne alaka Girmişim buralara falan He artık burayı açabiliyorum ama Bayağı tüm laboratuvarı ele geçiriyorum ben. Evet. İlerle. Boss fight falan yoktur herhalde bu oyunda ne bileyim. Gel buraya. Çünkü boss'un kendisi benim. Gel gel gel gel gel. Hep böyle korku filmlerindeki yapmak istemişimdir. Mesela izliyorsunuz ya. Aşağıdaki adamın bacak düştüğünü falan gördü. Korku film sahnesi. Nam. Nam. Nam. Hep kafadan yoruma. Nam nam nam nam nam. Evet ampulleri de kıra kıra gidiyorum. Aa onlar açılıyor deme bana ha. Açılmıyor canım. Bayağı bir yer kaymış olurduk. Ecolight. Şurada ses var. Ama bu, bu seviyor böyle otom sev koymuşlar. Böyle bıcık bıcık içine girmek güzelmiş. Bu bu böyle herhalde. Bu kapıları zorluyoruz. Bu, bu, bu kafa biraz, bu mantık bu. Tamam ben anladım. Karışık ama, a, gideceğim yer. Town denemeyiz mi? Niye shift atıp korkutuyoruz ki onları? Hop hop hop. Hop hop hop hop hop. Lan lan lan vuruyor beni. Nam Siz Beni vurursunuz ha ben de arkadaşınızı yerim Ben hepinizi yerim lan o zaman ha? Hepinizi yerim İşte böyle Tamam ya yani, bu kafa yani oyun <gülüyor> Eee peki giremiyoruz oradan Nereye gideceğim buradan Böyle yukarı çıkalım Merhaba Nam nam nam nam nam Yemeyeceğim artık bir fazladan sizi ya Hiç Gerek yok Gelme İstemiyorum o cesedi Böyle hızlı hızlı gideceğim Oha. Abla sen benim save noktamsın artık Evet Eee oyunun devamı bu şekilde gibi olacak Evet bu şekilde kapıları kapaklarını zorluyorsun Oradan da öyle geçiyoruz Şöyle episode'un da sonunda bitiririz herhalde videomuzu Şey o bunlar artık Aman Yeni düşman tipleri geldi tam da de derken ben öyle Ooo baya zor yeniyor bunlar Hala yaşamıyorsunuz böyle Aa yeni özellik Yeni özellik Ne geldi? Yeni özellik ver O ileri atılıp vurma geldi. Sanırım dört tane özelliğimiz olacak. Ee, yok değiştirdim galiba. A atma gitti. Atma mı kaybettim? Geri alabiliyor muyum? Alamıyorum. Aa, ama duvarları kırıyor. Artık tam tam o yerine göre lazım sanırım böyle bayağı kıra kıra. Örüm CK'nı sevmiştim Pışk atıyorum Şöyle zorlayarak kırmakta Of Aman aman Çok damage yiyorum dönüştüm ya Küçülünce mi? Küçülünce Örüm geri geliyor evet Hani süper güç tamamen büyüme ile alakalıymış. Böyle öküz gibi vurabilmek için. Ha can barım da artmıyor. Böyle yiyebiliyorum. Hop hop hop op. Çok büyüm vurma lan vurma vurma. Ben sana vuruyor muyum? Bak şimdi abi yüz yılın şokunu yaşatırım sana. Babiler ölme. Allah Allah SMG. Lan yok o taramalı yok. Taramalı. Taramalı yok. Çarparım seni. Küçücük kaldım ya. Vay yiyemiyor bizim. Gel buraya gel. Yiyeceğim. bayağı kan sıçratıyorum. Yiyemiyor muyum bunları ben? Evet yiyemiyorum ben onları. O zaman normal insanlar. Geliyorum. Korkmayın korkmayın. Korkmayın. Vallahi çok küçük minnak bir şeyim zaten ne korkacaksınız benden Nam Nam nam nam nam nam Nam nam nam Gel Gel Am, bu normal insanlarla İğrenç şeyler yapabiliyorsunuz Örümcek adam Bunu beğenmedi Tamam artık yine güçlendim Verin bana kanınızı Ah Ya bu bizi başa götürdü ama, burayı mı açtım ben? Açmadım orayı herhalde ya, geri mi gittik? Ha geri gitmişiz. Ee, Karyon'da sanırım bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor. Şahsen, şöyle bir giderken konuşayım madem, belki içeğim yeri görürüm. Ee, karışık bir harita dizaynı var. Herhangi bir minimap'te göremiyorum oyunun içerisinde. Evet. Nereye gitsem benzeri çünkü. Arkadaşlar Karion Arkadaşlar doğru telafisi ediyorum. Karion böyle bir oyun. Aynen. Bu şekilde geldiğim yere geri gitmenin yolunu açtım açtım. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Ee, ben oynamayı daha fazla düşünmüyorum. Ee, <gülüyor> serisi gelecek diye söz vermeyeyim. Zaten siz de çok beğendi beğendiğinizi sanmıyorum. Ya Genel olarak canavar olup böyle level geçtiğimiz bir oyun yapmışlar. Benlik değilmiş, ee, oynamak isteyenler de bu şekilde deneyebilirler, ee, görüşürüz.